Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altın fiyatlarında çok önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoya beğeni atmayı unutmayın. Kimsenin gazına gelip de borsaya girmeyin diye, defalarca söylememe rağmen, kendi arkadaşlarım da dahil, inatla borsaya girdiler, şimdi ağlayıp zırlıyorlar, mevlüt zarardan nasıl kurtuluruz diye. Sürekli şişirilmesine rağmen, borsada kayıplar devasa büyüklüğe ulaştı, borsa iflah olmaz. Devalüasyona çok hızlı adımlarla ilerliyoruz, çok yakında, Türk lirası aşırı değer kaybedecek ve çok büyük devalüasyon olacak. Bu nedenle, elinizdeki dolara ve altına sahip çıkın, bedavadan kaptırmayın. Değerli dostlar, dolar altın bozdurup araç alalım mı diye çok sorular geliyor. Ekonomik krize doğru gidildiğini ve kriz çıkınca durumun ne olacağını bilen, çok zenginler bile dolar alıyor, araç almıyorlar, araç alınmadığı için ise, yurt dışından araç getirilmiyor, çünkü satılmıyor ve bu nedenle de araç üretimi de düşüyor. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubunun, Volkswagen markalı araç teslimatları, geçen yıl tedarikteki yaşanan sıkıntıların devam etmesinin etkisiyle, %6,8 azalarak 4,56 milyona geriledi. Mercedes'in otomobil satışları, geçen yıl COVID-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik darboğazları nedeniyle %1 düştü. BMW'nin satışları da, 2022'de önceki yıla göre %4,8 düşüş gerçekleşti. Devalüasyon bu saatten sonra önlenemez, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla, Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarının yanı sıra kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden genel konseptte, geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecine girmediğini vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz süreçte politika araçlarının, Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, api fonlamasının teminat yapısında, Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, para takası, swap miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametine gidilmeyip, Bankada parası olanlara, gerçek enflasyona göre faiz verilmemesi, ayrıca, medyada, sözlü olarak, çok düşük olan ticaret hacminin, sürekli güçlendiği söylemlerinden vazgeçilmediği, pratikte ise ticaretin geliştirilmesine odaklanılmadığı gibi, tam aksi yönde hareket edildi. TCMB, Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi, 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte, 12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı. Kasım'da net hata noksan girişi de devam etti ve Ocak-Kasım döneminde 22,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Türk lirasının yönü kırılmaya doğru ilerlerken, döviz kurları ve altın ne durumda? Türk lirası, Euro ve Dolar paritesinde 1.07 seviyelerinin üzerinde yukarı yönlü seyrini koruyor. Paritede Kasım aylarından gelen yükseliş kanalının üst sınırında sıkışma izleniyor. Euro bölgesinde ECB yetkililerinin faiz artırımlarına dair şahin mesajları Euro'yu desteklerken Amerika Birleşik Devletleri tarafından bugün açıklanacak enflasyon verisi paritede belirleyici olacak. Bugün saat 16.30 civarında açıklanacak enflasyon verisinin %6,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Beklentinin de altına gerileyecek bir enflasyon verisi küresel risk iştahını destekleyebilir. Böyle bir senaryoda, dolar endeksi gerilerken euro, dolar paritesinde hafif yükselişin devamı takip edilebilir. Euro-TL'de ise, 20 lira 30 kuruştaki güçlü direnç seviyesinin kırılması bekleniyor, dolarda ise düşüş beklenmiyor. Altın, önümüzdeki aylarda merkez bankalarının rekor alımlar yapacağı, altın fiyatlarında fırsata mı çevireceği, yoksa daha yapısal bir değişimin mi gerçekleşmekte olduğu test edilecek. Ons altın, 1800 doların üstüne yükselmiş olsa bile, çok az sayıda balinada, yani büyük yatırımcıda sevince neden oldu, lakin, balinaların çok büyük bölümü, asıl yükselişlerin, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik eğilimin, yakın zamanda yukarı yönlü değişeceğine inanıyor. Bu nedenle, gram altında 1170 Türk Lirası ilk hedefte. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.